Merhaba, şimdi size birkaç ipucu vermek istiyorum. Önce gözlüklerimi takayım. Size şimdi bromotimol mavisi ve kağıt bardağınızın yerleşimi hakkında bir şeyler göstereceğim. Şu an karbonatım burada değil ama kağıt bardağınızı buraya tuttururken ıslanmaması çok ama çok önemli. Bardağı buraya sabitlerken bardağın sıvıyla temas etmemesine özen gösterin. Küçük bardağı büyük olanla tam olarak izle alamayıp biraz aşağıdan sabitlememin sebebi ise değişimi görebilmek için. Gazın çıkışını kolaylaştırmak. Bu çok çabuk göze çarpmayan bir değişim olduğu için öğrencilerinizi sabırlı ve iyi gözlemciler olmaları konusunda desteklemelisiniz. Eğer bromotimol mavisini bulamazsanız, evdeki malzemeleri kullanarak elde edebileceğiniz başka bir gösterge daha var. Lahana suyu göstergesi. Benim bromotimol mavisini tercih etmemin sebebi, bromotimol mavisiyle elde edeceğimiz maviden sarıya geçişin lahana suyu göstergesinde elde edilen açık mordan pembeye geçişe göre daha belirgin olması. Vermek istediğim son ipucu ise bu çok çabuk göze çarpmayan bir değişim olduğundan gözlerinizi sıvının seviyesine indirmeli ve değişim bromotimol mavisinin yüzeyinde meydana geleceği için de kafanızı bir aşağı bir yukarı hareket ettirmelisiniz. İyi bir bilim insanı olmak iyi bir gözlemci olmayı gerektirir. Bu deneyin sonucu çok çabuk göze çarpmasa da okyanus asitleşmesinde olduğu gibi oldukça büyük sonuçlar doğurur. Suda görüşmek üzere.